mobbing çok önemli değil mi? Evet ve çok sıkça karşılaşılan hukukta yeni yeni bizim hukukumuzda da yeni yeni ceza alınabilen bir kavram. Yoksa çok sık karşılaşılıyor mobbing ama mobbing yaşayan kişiler öncelikle mobbing yaşadıklarını bile fark etmiyorlar ki ne olduğunu bilmiyorlar. Şikayetçi olsunlar. Sonrasında da şikayetçi olduklarında da genellikle sonuç alamıyorlar. Neden de sonuç alamıyorlar? Çünkü Tek başına yapabilecekleri çok fazla bir şey olduklarına inanmıyorlar. Kendilerine tanıklık edecek iş arkadaşları da çeşitli korkuları nedeniyle bu tanıklığı pek etmiyorlar. Çok Dolayısıyla doğru. hukuk da kanunlar da çok fazla desteklemediği zaman mobbing genelde mobbing yaşayan kişinin yanına kalmış olup ya işten atılmasına ya yaşadığı mobbingle baş başa e, ruhsal Yaşamasını. problemler yaşamasına neden oluyordu. Ama son dönemlerde bu konunun üzerine eğilinmesiyle birlikte mobbing yaşayan kişilerde bir takım maddi manevi bu konuda çıkarımlar elde etmeye çıkarlar elde etmeye başladı. Çok kısa vaktimizin kaldığı ölçüde mobbing'i tanımlamak lütfen, lütfen, gerekirse hocam. mobbing bir kişinin gereğinden fazla çalıştırılması mobbing olabilir. Tam tersi çalışabileceği alanlar varken görevlerinin ondan alınması mobbing olabilir. Hı -hı. Arkadaşlarının ondan uzak durup onu dışlaması mobbing olabilir. Kendisiyle çeşitli şekillerde Üstlerinin özellikle alay etmesi, çeşitli kaplar takması mobbing olabilir. Sürekli yapamayacağı görevler verilerek kendisinin yıldırılmaya çalışması mobbing olabilir. <gülüyor> Bu tür şeyler genelde mobbing kapsamına giren şeyler. Bu durumda biz mobbinge uğrayan kişilere genelde şunu öğreniyoruz. Size yapılan her şeyi günü gününe not alın çünkü yazılı belge belgedir. Benden şu şu istendi, bu benim görev tanımımda değil. Ya da benim görev tanımım şu ama bana şu işler yaptırılmıyor, onun yerine ben sadece fotokopi çektiriliyorum. İşte şu insanlar bilinçli olarak benimle görüşmüyor, bana selam vermiyor, şöyle yapmıyor, şu olmuyor gibi. Çünkü bu belgeler... Yani siz bir yerde öğretim üyesisiniz, size hiç kendinizle ilgili dersler verdirilmiyor, alakasız dersler verdiriliyor örnek olsun diye. Veya ders saatleriniz özellikle azaltılıyor ki az para alın diye, hak ettiğiniz şeyler verdirilmiyor, terfi ettirilmiyorsunuz. Mesela bunlar toplamında bir mobbing oluşturuyor. Siz bunları tespit ettirdiğinizde dava açıp burada hakkınızı elde etme şansınız doğuyor. Evet. Bazı noktalarda yapacak bir şeyiniz olmadığını ve çok bunaldığınızı düşündüğünüzde elbette siz de o işten ayrılabilirsiniz ama bir noktaya kadar da çeşitli savaşma yöntemlerini kullanmak da mobbing de gereken bir şey. Evet, Bu tabii ki işin biraz daha e, yasal prosedürünü oluşturuyor ama ruhsal prosedür ne olacak hocam bu durumda? Bulunmuş olduğunuz görevden, mevkiden alındınız, bir geri göreve çekildiniz. Öncelikle mobbingin çok kişisel olmadığını düşünmek gerek. Yani size mobbing uygulayan kişi ile ilgili daha çok sizle ilgili bir şey değil. Yani sizi gözüne kestirmiş olabilir ama size yönelik yapılan bir şey değil, size mobbing uygulayan kişinin kişilik problemiyle ilgili bir şey. Evet. Bunu bilmek biraz rahatlatıcı olabiliyor. Bu tip kişiler üzerine yani mobbing uygulayan kişiler üzerine giderek çok bir şey elde edebileceğimiz kişiler değil. Değiştiremiyoruz. Evet. Onları üzerine gitmek, onlarla takışmak ve dalaşmak çok çözüm yolunda bir şey sağlayıcı işe yaramıyor. Yaptığınız işte net ve kararlı duruş sergilemek, onu yapmaya devam etmek ve kendi yolunuzda durmak biraz daha size bir duruş sağlıyor. Yani ben ne yaptığımı biliyorum, ben yerimi biliyorum, ben kim olduğumu biliyorum, sen bana ne yapmaya çalışırsan çalış, ben kendimin nasıl biri olduğunu biliyorum. Sen beni küçülttüğün için ben küçülmüyorum diyebildiğiniz zaman hem kişisel bütünlüğünüzü korumuş oluyorsunuz. işte o travmada parçalanmayı engelleyecek şeyi. Hem de karşınızdakine de bu duruşla bir şey söylemiş oluyorsunuz. Ha, bu söylediğiniz şey karşınızdakini bazen daha öfkelendirerek daha fazla yüklenme sağlıyor. Bir de mobbingde o size mobbing uygulayan kişinin üstüne de zaman zaman durumu bildirmek işe yarayabiliyor. Özellikle de belgelerinizi biriktirdikten sonra. Evet. Ee, böylece o dengeyi biraz bozmuş oluyorsunuz. Ama net bir duruş, olayı kişisel algılamamak, kendi kişisel bütünlüğünüzü bozmamak ve ne yaptığınızı bilmek en azından o işten belki ayrılmak durumunda kalabilirsiniz karşınızdakinin pozisyonu gereği ama kendinize güveniniz azalmamış olur ve kendinizi başarısız bir şey yapamamış, hissetmemiş olursunuz.